Tekrar merhaba, son bıraktığımda telaşla problemin sonunu yapmaya çalışıyordum ve acele ettiğimi düşündüğüm için sonunu tekrar anlatmak istiyorum. Sonra da açıyı çözeceğim ve biraz daha trigonometri yapacağım. Şimdi neler yaptığımızı kısaca bir gözden geçirelim. Momentumun korunduğundan bahsettik ve iki boyutlu momentumun da her iki yönde de korunduğunu söylemiştik. Sistemin ilk momentumu x yönünde ve bütün momentumda a topundan geliyordu. Çünkü b topu hareket etmiyordu. Dolayısıyla hızı 0 ve momentumu da 0. a topu da x yönünde hareket ediyor. Dolayısıyla x yönündeki momentum 3 metre bölü saniye çarpı 10 kilogram metre bölü saniye ve sonuçta 30 kilogram metre bölü saniye elde ettik. Ve y yönünde herhangi bir momentum yok. Biliyoruz ki, birbirlerine çarptıktan sonra, a topu 30 derecelik açıyla ve 2 metre bölü saniye hızla ilerliyor. Bütün bu bilgileri, a'nın x ve y yönündeki hız bileşenlerini bulmak için kullandık. a'nın y yönündeki hızı 1 metre bölü saniye ve x yönündeki hızı kök 3. Aynı zamanda, bu bilgileri, a'nın her iki yöndeki momentumunu bulmak için de kullandık y yönündeki momentum, 1 metre bölü saniye çarpı, a'nın kütlesi yani 10 kilogram metre bölü saniye. Burada bir yere yazmıştım, evet, işte burada yazılı. a'nın b yönündeki momentumunu da bulduk. Kök 3 çarpı 10, yani 10 kök 3 eder. Sonra bu bilgileri b'nin momentumunu bulmak için kullandık. Biliyoruz ki, b'nin ve a'nın x yönündeki momentumları toplamı, ikisinin momentumlarının toplamı 30'a eşit olmalı. Daha önce x'in yönü buydu. Aynı şekilde, b'nin ve a'nın y yönündeki momentumları toplamı da 0 olmalı değil mi? y'nin momentumu aşağı doğru 10 kilogram metre bölü saniye olduğundan dolayı, b'nin momentumu da aşağı doğru 10 kilogram metre bölü saniye olmalı. Ya da eksi 10 diyebilirsiniz. Bunu nereden bulduk? b'nin hızı aşağıya doğru 2 metre bölü saniye olduğuna göre, kütlesi de a'nın kütlesinin yarısı kadar olmalı. Aynı şekilde, a'nın x yönündeki momentumu, yani 10 kök 3 kilogram metre bölü saniye, artı b'nin x yönündeki momentumu da 30'a eşit olmalı. Böylece çıkardığımızda, b'nin x yönündeki momentumunu buluruz. Ardından B'nin kütlesine böldüğümüzde de hızını bulmuş oluruz ve 2,54 çıkardık. Önceki videoda bunları anlatırken aceleyle bitirdiğim yerde tam burasıydı. Aslında B'nin ne yapmakta olduğuna dair bir fikriniz de oluşmuştu. He, ne kadar x ve y yönünde parçalanmış olsa da, şimdi biraz da basitleştirmek istersek B'nin yeni hızını A'nın yeni hızıyla aynı şekilde yazmaya çalışalım. Problemde, A'nın hızının 30 derecelik açıda 2 metre bölü saniye olduğu söyleniyor. B'nin hızını ve açısını bulabilmek için o zaman bu bilgiden yararlanabiliriz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Aslında bu tamamen trigonometri ya da geometriyle alakalı. Şimdi bunları silelim. 2,54 ve eksi 2. Bunları unutmayın yalnız bunları hatırlayın. Biliyoruz ki b'nin x yönündeki hızı 2,54 metre bölü saniye ve y yönünde aşağı doğru hareket ediyor. Eksi 2 olarak yazabilirdik ama şimdilik 2 metre bölü saniye ve aşağıya doğru yazıyorum. Aynı şey değil mi? Yukarı doğru eksi 2 aşağı doğru 2 metre bölü saniye ile aynı. Ortaya çıkan vektörümüz işte böyle gözükecek. Birini diğerinin sonuna ekleyebilirsiniz. Aynı yaptığım gibi daha önce önden arkaya. Vektörleri böyle birbirine ekleyerek sonuç vektörünü bulmuş olursunuz. Şimdi bu açıyı ve bu kenarı, bu açıyı ve bu kenarı bulmamız gerekiyor. Bu kenar kolay çünkü bu bir dik açı yani Pisagor teoremini kullanabiliriz. Kök içinde, kök içinde 2,54'ün, 2,54'ün karesi artı 2'nin karesi olacak. Peki 2,54'ün karesi nedir? Nedir? 6,45. O zaman 6,45 artı 4. 2'nin karesi 4. Artık onu umarım biliyorsunuz. O zaman kök içinde 10,45. Kökün dışına alıp yuvarlarsak da 3,2 çıkar. Bu yönde ortaya çıkan hız, açı ne olursa olsun, 3,2 metre bölü saniyedir. Evet, az önce Pisagor teoremini kullandım, şimdi sıra geldi açıyı bulmaya. Trigonometrik işlevlerden herhangi birini kullanabiliriz, çünkü kenarların hepsini zaten biliyoruz. En iyisi hangisini daha iyi biliyorsanız onu kullanın. Mesela sinüsü kullanalım. Sinüs teta neye eşit? Sinüs kosinüs tanjant kuralını düşünürsek, sinüs eşittir karşı bölü hipotenüs. O zaman, karşı kenar y yönü, yani 2 bölü hipotenüs, o da 3,2. 2 bölü 3,2 eşittir 0,625, binde 625, 1625, o zaman sinüs teta, binde 625'e eşit oldu. Arcsinüsü alışkın olmayabilirsiniz sanırım trigonometri derslerinde bunu henüz anlatmadım ama sadece sinüsün tersi demek oluyor. Teta'nın sinüsü eşittir 0,625 binde 625. 1625. Bu durumda teta 0,625'in arcsinüsüne eşit olmalı. Arcsinüsü kullanırken aslında bu sayıyı hangi açının sinüsü diye sormuş oluyorsunuz. Arcsinüsün anlamı bu. Şimdi Google'ı açalım, çünkü Google'ı otomatik hesap makinesi olarak da kullanabiliyoruz. 0,625 yazdığımızda cevabı radyan cinsinden alacaksınız ve radyanı dereceye çevirmek için Google'dan alacağım cevabı da 180 bölü pi ile çarpacağım. Radyanı dereceye böyle çeviriyoruz değil mi? Bakalım ne çıktı? 38,68 derece olduğunu söylüyor. Yuvarlarsak 38,7 dereceymiş teta. Umarım anladınız. Anlamadıysanız burayı durdurun ve ben de bunu yazayım. Burası teta eşittir 38,7 derece ve bitti. Ve öğrendik ki burada bir b topu var. a topu b topuna çarpıyor. a topu bu yöne doğru gidiyor. 30 derecelik açı ve 2 metre bölü saniye hızla B topu 38, hatta neredeyse 39 derece açıyla aşağıya doğru 3,2 metre bölü saniye hızla gidiyor. Evet, bunu anladığınızı ümid ediyorum. Biliyorum her şeyi sildim ama problemi hatırlarsınız diye ümit ediyorum. Videonun başına alın. A topu 10 kiloluk kütleye sahipti. B topu da 5 kiloluk bir kütleye sahipti. Böyle daha iyi anlaşılacak. Şimdi sadece y yönünü düşünelim. A topunun hızını hesaplarken, y bileşeninin 1 metre bölü saniye olduğunu öğrendik. Ve B topunun hızındaki y bileşeni, aşağıya doğru 2 metre bölü saniye, değil mi? Evet, çünkü toplam momentumları sıfıra eşit olmalı. Birbirlerine çarpmadan önce momentumun y bileşeni yoktu. A yukarıya giderken, B'nin y yönünde aynı momentumda aşağı doğru gitmesi için Hızı iki kat fazla olmalı çünkü kütlesi a'nın yarısı kadar. Kosinüs için aynı mantık aynı şekilde işlemezse de benzer bir mantıkla düşündüğümüzde b'nin hızı a'nın hızından daha fazla olmalı. b'nin kütlesi a'dan daha küçük yani b tabiatıyla daha hızlı hareket edecek ve daha fazla sapacak. Çünkü y bileşeni daha büyük ve bu da a'ya göre daha fazla sapması anlamına geliyor.